Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir granola bar tarifimiz var. Fakat granola barımızı yapmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. O halde granola barımızı yapmaya geçebiliriz. Şu anda gördüğünüz malzemeleri kullanacağız biz. Dilerseniz siz küçük değişikliklerle tam damak tadınıza uydurabilirsiniz. Ben 5 tatlı kaşığı fındık ezmesi kullanacağım yarım su bardağı kabak çekirdeğinin bu şekilde çıkarılmış içi bir tane meyvenin püresi yani siz bir muzu da ezebilirsiniz püre haline getirebilirsiniz bir elmayı da fakat ben bugün hazır olan bu bebeklerin kullandığı meyve pürelerinden kullanacağım yarım su bardağı yıkanmış kuru üzüm bir su bardağı yulaf ezmesi bir buçuk yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı ortalama olarak damla çikolata ve bir yemek kaşığı tereyağımız var. Şimdi granola barımıza başlayabiliriz. Bunları kenara aldıktan sonra ben karıştırma kabıma alıyorum. Karıştırma kabıma aldım. İçerisine bir su bardağı yulaf ezmemizi ekliyorum. Ardından kuru üzümlerimizi ekliyorum. Öncelikle kuru şeyleri ekliyoruz. Daha sonrasında bunu sıvı şekilde şeylerle ıslatacağız. Bu şekilde kabak çekirdeğimiz vardı. Bunu da ekledik. Damla çikolatalarımızı ekliyoruz. Ardından Balımızı ekleyeceğim. Bu şekilde. Balımızı da ekliyorum. Şimdi fındık ezmemizi ekliyorum. Bunlar yulaf ezmesinin ve diğerlerinin ıslanmasına sebep oluyor. Fırına gireceği için en azından kurumadan çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Meyve püremizi de ekliyoruz. Siz tereyağı kullanmak istemezseniz eğer... E Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Bu da iyi olacaktır. Benim tereyağım doğal olduğu için ben kullanmak istedim. Bu şekilde alttan üste doğru hepsini güzel bir karışım olacak şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde hazırladığımız granola'mız hazır. Şimdi biz bunu fırın tepsisinin üzerine alacağız ve ardından fırına vereceğiz. Granolamız bu şekilde artık fırına verilmeye hazır. Biz bunu 180 derecelik fırında şimdi 45 dakika boyunca pişireceğiz. Ama siz yine de kontrollü olursanız yani pişme durumu fırınıza göre çok değişecektir. Ardından fırından alacağız. O halde fırına verelim. Granola barlarımız hazır. Fırından yeni çıkarttık. Gördüğünüz şekli verdim ben ee, şey, karışımdan sonra. Bu şekilde bar haline getirdim. İstediğiniz her yere çantanıza götürebilirsiniz. Her istediğiniz anda bir atıştırmalık olarak hazır olacaktır sizin için. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Gitmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.